canalsazar dealing to to artık eskisi kadar enerjik değilim ben de diğer insanlar gibi soğuk kanlı olmaya başladım 2020 yılındaymış gibi hissetmeye başlıyorum kendimi çıldıracakmış gibi hissediyorum benim hayatım da tamamen bomboş geçiyor Sanki bir hapishanede mahkum gibiyim Neler oluyor bana bilmiyorum ama Ben dışarı çıkıp eğlenmek isteyen bir çocuğum Ve gencim İstediklerim var bu dünyada Bana neler oldu hiç bilmiyorum Bilmek dahi bile istemiyorum Herkese vedalaştım Artık vedalaşacak kimsem kalmadı bu dünyada Ben de tamamen yapayalnız Tek bir birey olarak yaşıyorum Oh yeah Yapayalnız Tamamen üzgün bir genç burada duruyor Yapayalnız, yapayalnız ve çaresiz bir genç Yapayalnız, tamamen üzgün bir genç burada duruyor Yapayalnız, yapayalnız ve çaresiz bir genç Artık çok geç olmadan ben artık eskime dönmek istiyorum. Eski günüm'e dönmem için bana, <gülüyor> bir, yol <göster>! <gülüyor> bana <gülüyor> bir yol göster. Bana <gülüyor> bir yol göster. Bana bir yol göster. <gülüyor> Yapayalnız tamamen üzgün ilgin, bir genç burada duruyor. Yapayalnız. Yapayalnız ve çaresiz bir genç Yapayalnız, tamamen izgin bir genç burada duruyor Yapayalnız, yapayalnız ve çaresiz yapayalnız yapayalnız yapayalnız yapayalnız yapayalnız yapayalnız yapayalnız yapayalnız ve çaresiz